Merhaba, kalibrasyon işlemi baskı kalitemizi etkileyen önemli ayarların başında gelir. Kalibrasyon işlemiyle özetle, yatak ile nozul arasında ideal bir mesafe belirler ve bu ideal mesafenin her üç referans noktasında da aynı olmasına dikkat ederiz. Gelin bir uygulamasını gerçekleştirelim. İlk olarak ayarlar ve yatak kalibrasyonu adımlarını takip ediyoruz. Baskı yatağının ısınmasının ardından, Muzzle ile yatağın arasına bir adet A4 kağıdı yerleştiriyoruz. Burada tabla altındaki vidalar yardımıyla ayarlama işlemini yapıyoruz. Tam olarak istediğimiz ölçü, kağıdın hem tabloya hem de nozzle'a sürtmesi fakat rahat hareket etmesidir. Bu belirttiğimiz ölçüyü hissedene kadar ayarlamaya devam ediyoruz. Belirlediğimiz ölçüye ulaştığımızda kağıdı alıp ana ekrandan ileri tuşuna basıyoruz. Ve diğer referans noktası için aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu ayarlamayı her bir referans noktası için tekrar ediyoruz. İlk turda dengelediğimiz tablamıza aynı işlemi yine hassas bir şekilde bir tur daha tekrar ediyoruz. İkinci turun sonunda kalibrasyon işlemi sağlıklı bir şekilde tamamlanmış olur. Unutmamak gerekir ki, UHU sürmeden önce kalibrasyon işlemi yapmak daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Son olarak bitti diyerek devam ediyoruz. Bir Teknik Destek videomuzun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.